Merhabalar, ben Arif Aydın. Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bugün sana Tarot'a neden inanmadığımı anlatacağım. Öncelikle şu konuyu bilmemiz gerekiyor ki Astroloji bir fal değildir. Tarot ise bir faldır. Astroloji belli başlı istatistiklere dayanan Dünya kurulduğundan beri var olan insan karakterleri ve doğa arasında bir ilişki kuran bir nevi istatistik ilmidir. Astroloji de gökyüzündeki yıldızlara bakarak insan karakterleri ve ilerledikleri yolla ilgili bir bağ kurulur. Astronomi ise insanın uzaya anlama çabası iken, astroloji uzaya bakıp insanı anlama çabasıdır. Tarot böyle değil, tarot bir faldır. Tarot belli anlamlar yüklenmiş kart jenerasyonlarının, rastgele çekilip anlamlar yüklenmesinden oluşur. Tamamen rastgeledir. Başka bir tabirle atmosyondur. Ancak bana göre insan hayatı özellikle duygusal dünyamız bana göre bir oyun değildir. Ve rastgele çekilen kartlara bağlamak hiç doğru değildir. Çünkü sizin gerçek hayat dediğimiz alanda bir olay gerçekleşmeden önce sizin duygu ve düşünce dünyanızda o duygu ve düşünce aleminizde oluşmaya başlıyor. Ve daha sonra fiile döktüğünüzde gerçeğe dönüşüyor. Gerçeğe dönüştüğü için de bu gerçeğin bir önceki adımı olan duygu ve düşünce dünyamız bizim için çok önemli. Çünkü orada eğer bir blokaj varsa, eğer orada bir sorun varsa gerçeğe dönüşmede problem yaşayacaksındır. Dolayısıyla da bu derece kritik bir öneme sahip olan İnsanın duygu ve düşünce dünyası rastgele çekilen kartlara anlam yükleyerek başka bir tabirle atmosfer fikirler söyleyerek yönlendirmek, sorumsuzca bir cinayet işlemek gibi olmuyor mu değerli seyircim? Maalesef günümüzde astroloji ve tarot aynı dükkanda satılmaktadır. Bir tanesi insan hayatına ışık tutarken, diğeri Maide Suresinin 90 ve 91. ayetinde geçen İçki, kumar ve falokları şeytan işi birer pisiktir ayetine konu olmaktadır. İşte ben bundan dolayı Tarot'a inanmıyorum. Şahsi olarak da ne iskambil oynamasını bilirim ne de tavla oynamasını bilirim ama satrancı severim. Şimdi aklınıza şöyle sorular geldi. Biz Tarotçu'ya gittik nasıl tutturdu? Tutturur. Gittiğiniz Tarotçunun ne Tarot kartlarına ihtiyacı var ne de kahve fincanına ihtiyacı var. Ya duru görüsü vardır ya cinleri vardır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Onlar sizin içinize korku yaratmamak için olayı ya kahve fincanıyla ya da tarot kartlarıyla kamufle ederler. Bu kabiliyetteki insanların nasıl bilgi ile alakalı bundan önce videolar hazırlamıştım. Medium olmak, pisiçik olmak isimle videomu ya da falcılar Gizli Bilgilerinize Nasıl Ulaşır? ismini videomu izleyerekten orada detaylı bir şekilde anlattım. Oradan bu konuda sizin hakkınızda nasıl bilgi edinebildiklerine dair bilgileri o videolarımı izleyerek bulabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese bol astroloji ile günler diliyorum. Ben Arif Aydın. Yaşam koçu, astrolog ve aynı zamanda bilinçaltı uygulayıcısıyım. Bu hayatta hepimizin